Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fofu bebeğimizin saç yapım aşamasını göstereceğim. Bu işlem çok uzun sürdüğü için ben sizler için önceden hazırlamış olduğum bukle saçlarımı yapıştırdım. Öncelikle kafamızı şu şekilde bir vazoya oturtuyoruz. Ortadan arkaya doğru bir çizgi çiziyoruz. Soldan sağa doğru bir çizgi çiziyoruz. Bunlar bizim saçlarımızı yapıştırmamız için gereken sınır çizgileri. Şöyle alttan göstereyim. Gördüğünüz üzere bir sıra tek tek saçlarımızı yapıştırdık. Arkasından ikinci sırayı yapıştırdık. Şu şekilde döndürdük. Yanlarımızı yapıştırdık. Şimdi sizlerle göstermek için devam edeceğim. Çok fazla <Gülüyor> kahverengi foamum kalmadı o yüzden yapıştırma işlerimiz şu şekilde yapıştırıp elimizle geriye doğru itiyoruz şöyle tekrar elimize bir foam. Alıyoruz. şu şekilde göstermek istiyorum bastırıyoruz ve geri atıyoruz şimdi burada silikon kullanmamın amacı silikon kullandığım zaman silikon artıkları kalabiliyor ve zor oluyor çıkması o yüzden bunları yapıştırırken şapon yapıcısı kullanıyoruz. Üzüllerimi biraz üşüttüm. Yani bu şekilde. Çok fazla elimle aynı saç rengini yapabileceğim falan yok dediğim gibi. O yüzden bu bebeğimize başka renkte bir saç eklemeyi düşünüyorum. Şimdi size de göstereceğim. Tek tek yapıştırıyoruz. Diyorum. Bir tane daha kalmış Uzun Aynı renkteki Saçı renk ya, Pardon bir tane daha varmış böyle saçları yapma işini de Facebook sayfamda Göstermiştim grubumuzda Çöp şişleri sararak, ısıtarak, ekleyerek elde ediyoruz bolüle saçlarımız. Evet, gördüğünüz gibi yapıştı. Arkadan da gördüm böyle. Şu aralarda e, kalan yerleri de saçla dolduracağız. Fakat elimde aynı renkten foam olmadığı için ben başka bir renk e, foam hazırladım şu şekilde. Bunu da aralarına yerleştirip bir tasarım yapacağız. Şapon yapıştırısının azizliği. <gülüyor> Bu arada grupta Vodafone'un başlatmış olduğu bir kampanya için kadına şiddete karşı ben de varım dedim. Kadına, hayvanlara, her türlü canlıya yapılan şiddete karşı olduğumuzu her fırsatta gösterelim. Bakalım bu iki renkli saçlı da istediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Bu arada videomu da bakıyorum süresine. Uzun olunca paylaşım zor oluyor çünkü. <gülüyor> <Ay> çok özür dilerim. <gülüyor> Evet. İki de fena olmadı. Bu arada önceki yapmış olduğum videoları beğendiğiniz, paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Beni onur ediyorsunuz. ikisini tek tek yapıştırıyoruz Arım aramızda malzeme alıp denemeyi çalışan üyelerimiz de vardır merak etmeyin ilk denemenizde olmadı diye pes etmeyin çünkü ben çok denedim eliniz alıştıkça daha kolay oluyor her şey ve bu bebekleri yaparken bir anda gördüğünüz bir parçayı alıyorsunuz fuandan ve nasıl yapayım, ne sevdim derken bir bakmışsınız küçük bir çanta ya da kitap çıkmış kendiliğinden. Evet. Şu şekilde iki renkli oldu. Ama bunu daha devam edeceğiz. Ee, arka kısmını tamamladık. Birazcık da önlere ekleyelim. bir saç ayrımı yapabiliriz bu şekilde. Sanki böyle yandan geliyormuş gibi. Yaptıklarınızı grubumuzla paylaşsın. olursa olsun. Sizin kendi yaptığınızı beğenmediğiniz zaman bir başkası beğenebiliyor. Güzel oldu, olmadı diye düşünmeyin. Sizlerin elinden çıkan her şeyin bir anlamı, bir önemi olduğu. Bunu düşünün. Ben saçlarını yana atmayı planladığım için hep ön tarafında çalışıyorum şu anda. Yılın yaklaştığı şu günlerde bu bebeklerimizden yapıp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Çünkü bence en güzel hediye kendi ellerinizle yaptığınız hediyedir. Anlamı çok daha büyük olacaktır. evet ben kendime döndürerek yapıyorum çünkü ee, geçenki videomda bebeğimizin bluzunu sizlere doğru döndürerek yapıştırdığım için biraz yamuk yapıştırdığımı gördüm onu düzeltmek için üzerine bir aksesuar ekledim bu işin güzelliği daha sonra ufak tefek hatalarınızda olsa birkaç böyle küçük dokunuşla düzeltebiliyor olmanız yani işte bu olmadı aman boşver demeyin mutlaka düzeltebileceğimiz bir şey vardır evet bebeğimizin saçı hazır Dediğim gibi fazla kahverengi renkte fuamım olmadığı için iki renk kullanmak zorunda kaldım. Ama bebeklerimizin bu şekilde göstereyim. Saçlarını bu şekilde yapıyoruz. Tabi ben bunu daha fazla saç ekleyeceğim. Roları biraz kabartacağım. Tabi siz bunu hayal gücünüze göre istediğiniz şekle göre model verebilirsiniz. Şu şekilde topar, saçları toplayabilirsiniz. örebilirsiniz, Topuz yapıp üste toplayabilirsiniz. Her türlü şekli modeli sizin hayal gücünüze bırakıyorum. En son yaptığım videoda sizlere elbise montajını göstermiştim. Şimdilik sizlere bebeğinin vücudunun son halini göstermek istiyorum. Kafayı da şu şekilde ekleyelim. Evet. Evet. Dediğim gibi saçlarını toparlayacağız. Henüz monta etmedim. Çay, çaydanlık altı mantar bir şey kullanıyorum ben. Bazılarınız bu pahalı olabilir dedi. Evet haklısınız. Benim elimde vardı, zamanında almıştım, o yüzden değerlendiriyorum ama siz kalın bir karton üzerine de yapabilirsiniz veya e, evinize gelen kutuları atmayıp onları iki üç kat yapıştırıp da e, kullanabilirsiniz Tabii bu alta kullandığımız e, oturtma standı e, kaplıyoruz ya da istemezseniz kaplama edebilirsiniz bebeğimiz bu şekilde bir de sizlere bu yapmış olduğum buzdolabı süslerini göstermek istiyorum. Gerçi görmüştünüz. Arkalarına bu şekilde mıklatiz koyuyorum. İsterseniz bunlardan da yapabiliriz. Bunların anahtarlıklarını da yapabiliriz. Bir sonraki aşamamızda tofu bebeğimizin en son aşamasının aşamasında. Yüzü nasıl çizdiğimi Ve boyadığımı göstereceğim Bunun dışında Fofo bebeklerimizin yapım aşaması bitti Bundan sonraki videomuzda sizlere Bu sevimli buzdolabı süslerimizi Yapmayı göstermeyi planlıyorum Sevdiklerinize, çocuklarınıza yapabilirsiniz İsimlerini Baş harflerini koyabilirsiniz Veya altlarına küçük bir yazı yazabilirsiniz Anneler günü babalar günü gibi günlerde kullanabilirsiniz hem kendiniz hem de sevdikleriniz için ee, en son sizlere bir şapka göstereceğimi söylemiştim Tabii bu henüz bitmedi bunu şu şekilde göstereyim böyle de şapka ekleyebiliyoruz şapka yapımı için de ayrıca bir video hazırlayabilirim arzu ederseniz bu e, kapı duvar süsleri, yatak süsleri, çocuk odası süsleri e, bunlar için de e, ayrıca bir video yapmamı isterseniz bana mutlaka bildirin bir anket hazırlamıştım en çok bu bebeklerin aşınmasını görmek istediğiniz için ben bu be be bebeklere başladım e, özür dilerim videolarım çok kısa süreli olmuyor ya da bir anda yapıp size gönderemiyorum çünkü gerçekten çok zormuş bu video çekmek Video çekerken hata yapmadan göstermek çok zormuş. Çünkü ben genelde çok sakin ve yavaş yapıyorum düşünerek, dikkatimi vererek. Ama aynı zamanda hem yapıp hem de video çekmek gerçekten zormuş. Ama sanırım oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Grubuma üye olduğunuz için, yorumlarınız ve destekleriniz için. Desires World El işi Emek işi, Ustalar Birleşi Youtube kanalımızı desteklerseniz abone olursanız çok sevinirim. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak ne kadar çok kişiye bir şeyler öğretirsek o kadar mutlu oluruz. O kadar büyürüz. Ve herkesi bir şeyler yapmayı teşvik edebiliriz diye düşünüyorum. Videomu tekrardan Kadına şiddete hayır, çocuğa, hayvanlara, canlılara şiddete hayır, ben varım diyerek kapatmak istiyorum. Hepinize sevgiler.